Hapis, hapishane anımı anlatacağım bir tane. Bak klip buradan bir klip çıkartabilirsiniz. Bak. Çünkü niye anlatıyorum bu anıyı? Bu bir bayram anısıydı. Bak şimdi hapis anısı. Çünkü dün sordular hapishane anım var mı abi diye. İşte gelmedi aklıma. Bak şimdi çok güzel hapishane anısı anlatıyorum. Ben şeye girdiğimde Maltepe'ye e Ramazanın böyle İlk hafta sapan girmiştim. <gülüyor> Bayramdan bir önceki gün bayramın arefesi tamam mı? Birden ortamda bir heyecan var. Ortamda bir heyecan. Şu an şey yazıyorum. Bak, Jülyen yazıyorum. Julian doğrama. Bak. Julian. Julian neymiş? Bakalım. Kardeş şimdi çay bardağında salatalığı Julian doğramaya başladılar. Abi dedim ne oluyor? Dedi ki Ramazan bitti bugün içeceğiz dediler. Abi dedim ne içeceğiz? Hapishanede ne içeceğiz dedim yani alkol mü içeceğiz? Dedi kardeş dedi. Dur dedi. Ne içebilirsin bak hapishanede Şimdi duydum mesela ne içmişler Zamanı da mesela Hapishaneden gelen Meyveler Meyveler geliyormuş i̇şte Elma melma bilmem ne Üzüm Bunları saklıyorlarmış Fermente edip Atıyorum şey yapıyorlar ee, Alkol yapıyorlar ondan Atıyorum tamam mı ama biz bayramda böyle bir ihtimalimiz yok Böyle bir şey içmeyi Peki biz ne içtik Ramazan'da ne içtik Bak Yani böyle bir şey bak oda spreyi içtik oda spreyine ne fanta kattık fanta ama oda spreyi şöyle bir oda spreyi ee, yarı nasıl saf su bak saf su antifriz ya içtiğimiz şey kankacım antifriz saf su artı bak sen bunlar nerede bu ne yapıyor biliyor musun? bunu biz içtik kardeşim çay bardağında bununla karıştırdık bunu bunu oda spreyi jülyen doğrama biz bunu içtik abi ama ortamı görmen lazım ranzalar kardeş böyle bir şey yoktu sana bir şey diyeyim ranzalar böyle ortam şahane abilerimiz oturuyor bak kardeşim dedi sen dedi bak dedi bunu dedi, içeceğim dedi baba göreceğim dedi öyle yani kafamız oldu mu oldu baba yalan yok güzeldi <gülüyor> anıların kralı sana al böyle bir anım yok yani dünyada <gülüyor> Kafası nasıldı yazmışsın. Kafası bildiğin normal işte alkol kafasıydı.